Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Selan Yüksel. Gelecek Bilimde hoş geldiniz. Öncelikle Gelecek Bilimde'yi sonra kendimi tanıtarak başlıyorum. Gelecek Bilimde bir bilim iletişim platformudur. Eğer gönüllü olmak isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Youtube ve Twitch üzerinden içeriklerimiz var. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz www.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz ve uzun zamandır beklediğimiz yeni tişörtlerimiz de satışa çıktı. Eğer incelemek isterseniz mağaza.gelcekbilim.net adresine gelebilirsiniz. Gençler için programa başlıyor. Öncelikle ben de kendimi tanıtayım. Ben Seren Yüksel, Elbistan Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. 15 yaşındayım bu şekilde. Yeniden formatımızdan hemen bir kısaca bahsedeyim. Yeni ta 7 tane soru köşemiz var. Aralarında da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Her bölümün başında komik giflerimiz olacak. Bu bölümümüzün konusu Gençler için Elektrik, Elektronik ve konuğumuz Burak Çankaya karşınızda. Merhabalar, Merhabalar Selan, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sonunda çekim yapabildik. Evet, <gülüyor> bayadır, evet. <gülüyor> uzun zamandır bu anı bekliyoruz. <gülüyor> ya aslında daha önce biz bunu çektik. Ama bazı sorunlar oldu, video uçtu. Olsun dedim. daha. Iyi. O zamanlar böyle karizmatik mikrofonum yoktu. Belki de her şerde bir hayır vardır diyerek tekrar çekeceğiz. Bir küçük bilgi vereyim bu arada. Hani dünyadaki tek elektrik elektrik ben değilim Türkiye'den. Niye benle yapıyor Selen bunu ya da niye genelde belli kişiler yapıyor? Çünkü önce ekibimizdeki insanlar var çeşitli meslek gruplarından. Biz evet. yaklaşık 40 kişilik gönüllüyüz gelecek bilim dedi. Ve ben kurucuyum Cedet'le birlikte. Öncelikle Selen'e de burada teşekkür ediyorum. 15 yaşında çok cesur. Ve bir kız çocuğu olarak bu yaşta bunları yapıyor ve arkadaşlarına rol model olacak. Onu destekleyelim arkadaşlar. Tabii ki o bir sonucu değil. Profesyonel iletimi almadım, ben de almadım. Hatalarımız olacaktır. Şimdi daha affolu ama umuyoruz faydalı sorular olacak. Sorulara cevaplar vereceğim daha doğrusu. Haydi başlayalım Selen. Teşekkür ederim bu arada. <gülüyor> o zaman sorularıma başlıyorum. Tamam Burak Çankaya'nın elektrik elektronik mühendisi olma hikayesi nedir? Bizlere biraz anlatabilir misiniz? Şimdi herkes bekliyor ki Selen işte çocukluk hayalimdi, şuydu buydu. Ben çocukken Yozgat'ta doğdum. Sonra Antalya'ya taşındık 5 yaşından sonra. Ama doğum doğmayayım Yozgat. Ee, benim hayalim otobüs şoförü olmaktı. Bunu hep söylüyorum. O 400 3'ler vardı sen bilmezsin. Süspansiyon sesi beni benden alırdı böyle ps ps falan. Hep o sürmek istedim. Sonra baktım ki dünya çok kirletiliyor. Çöpçüler de bunları temizliyor. Ya yani ne dedim ben çöpçü olacağım. Yani annem anlatıyor tabii bunları bana. İşte dünyayı temizleyeceğim, güzel bir yer yapacağım. Derken tabi bilim insan olma hayallerim başladı. Ee, bir mühendis olmak değil de tıp üzerine gitmek istiyordum, doktor olmak istiyordum ses anestezi seni diye. Ama babam da elektrik teknikeri, telekomda çalıştı yıllarca. Babam beni hiç kendine yönlendirmedi. Ben onu ne iş yaptığını bilmezdim. Hep hastanede annemin ortamında büyüyünce etkilendim. Aslında ilk üçü de tıp yazdım. Şansa da tutmadı ikiye. <gülüyor> e, tutsaydı doktor olmuş olacaktım. Yani aslında özel bir hikayesi yok. Ama şöyle düşündüm hani. Bilgisayar mühendisliği yazmamı bekliyorlar herkes. Aram iyidir bilgisayarla. O zaman şunu düşündüm. Bu bir tavsiye değildir bu arada. Ya Sonuçta bilgisayar elimin altında. Ben bunu kendi kendime daha sonra dışarıdan da hala öğreniyorum da zaten. Şu anda yazılımla uğraşıyoruz. İşte veri bilimi, yapay zeka bunları öğrenebiliyoruz, uğraşıyoruz da. Yani bunu dışarıdan yapabilirim ama elektrik, elektronik biraz lab isteyen bir şey. Bence güzel bir alan diye, genel diye başlamıştım. Büyük bir alan diye. Hani Çok evet. özel bir hikaye değil. Hala da öğrenciyim bir yandan. Doktora da yapıyorum. Bir yandan da mühendislik yapıyorum. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Bitmeyen bir serüven bu. Evet. Yine de güzel bir hikaye. Diğer soruma geçiyorum o zaman. Eğer elektrik, elektronik mühendisliği 101 dersek bizlere kısaca neler anlatabilirsiniz? Ya o kadar zor ki bunu 101 ile başlayıp bitirmek. Normalde bir kitap yazıyordum. Devam etmedim sonra çeşitli sebeplerle. Ee, sadece enerji kısmını yazıyordum bu arada. Şimdi elektrik elektronu 101 dersek ben şöyle özet vereyim arkadaşlar anlasınlar. Şu an seninle bu yayını yaptığımız işte ses sistemi, kamera, internet, veri veri aktarımı, e, kullandığım şu mikrofon, bütün her şey, bütün cihazlar. İşte evimi aydınlatan bu ışığa gelen elektrik enerjisi, konuştuğumuzdaki o telekomunikasyon, bütün hepsi bu elektrik elektronik bilim dalının alt dalları bunları kapsıyor. Zaten onları da anlatacağız detaylı olaraktan. Diye soru vardı sanırım alt dalları olarak. E, yani evet. bu o kadar... Onu burada mı ekleyeyim alt dallarını aslında o görseli? Burada ekleyebilirim değil mi? O buranın sorusuydu. Evet. Bunun buranın sorusuydu. Buranın sorusu. Heh, ben şöyle ekleyeyim 101 olarak. Şimdi Bir bak, şey var. Hangi alanlarda çalışıyorsunuz var? Onu hangi soru alanda çalış? O kişisel. O, Ona cevap vereceğim. Ama hangi alandan önce ne alanları var? Onu göstermek istiyorum. Bak. Hı hı. Elektrik elektronu 101 budur aslında. Güç mühendisliği var. Kontrol mühendisliği var. Hani Perseverance falan iniyor ya ayağa. İşte uzaktan otonom şeyler. Bunlar hep kontrol. Benim yüksek lisansta kontrol ve enerji üzerineydi. İkisi birlikte dersler almıştım. Biyomedikal var. Bu alanda çok geliştirmedim kendimi. Her bir ayrı bir derya Deniz. Artık şu kendi kendime mühendislik oldu. Mikro mühendisliği var. Şu anda mikro elektronik labında doktora yapıyorum mesela. Telekomunikasyon var. Bunu da sevdim ama ilerlemek istemedim. Yani anlamıştım. Enerji sistemleri zaten benim asıl alanım şu anda. Bir nevi doktora da bunun üzerine. Yazılım mühendisliği. Bak bu da elektrik elektronik altına girer. Çünkü gömülü sistemler var. Otomasyon mühendisliği var bir de. Kontrol ve otomasyon de geçer bazen. Ayırmışlar burada. Bu e, Bunlardan birine ilgili duyuyorsanız ya da merak ettiğiniz bir şey varsa sizi heyecanlandıran bu alanlarda elektrik elektronik bölümü okuması tavsiye ederim. 101'de bu olabilir. Gerçekten çok geniş bir alan çok elektrik geniş. elektronik. Alt dalları bile baya fazla. Tabii tabii tabii aynen öyle. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bu sizden gelenlerden arkadaşlar. İş bulma imkanları nasıl? Güzel soru. Yurt içi mi yurt dışı mı diye ben de onları sormak isterdim. Yurt içi ve yurt dışı olunca Bisa durumlar de değişiyor. Bence kısaca. Tamamdır Selam. Yurt dışında bir yazılı mühendisliği kadar kolay değil. Onu dürüstçe söyleyeyim. Çünkü yazılımda bilgisayar ve İngilizce konuşursun. Şimdi mühendislikte de insanlarla mı çalışıyorsun? Mesela gömülü sistem çalışıyorsan benim arkadaşım mesela Hintli bir arkadaşım vardı Nileş. Benimle aynı yerde yaptı. O yazılımda ilerledi ve orada işi buldu devam etti. Yine yazılım ama bak. Gömülü sistem dediğimiz bu mikro elektronik kartlar, çipler falan. Ama işte atıyorum işçilerle birebir şantiye şefliyim. Mesela şantiye şefli ve yapıyorum. Health and safety bir yandan şeyim. Burada insanla ilişkilen birebir bir tık zor olabiliyor. Hani dilini bilmediğim bir ülkede ve çalışma izni olmuyor yurt dışında. Türkiye'den bir üniversite bitirdiğinizde yurt dışında çalışma resmi olarak yok. izniniz. firma çıkartması gerekiyor. Bu yüzden yurt dışı için bunu soruyorlarsa bir tavsiyem var. Hayalini kurduğunuz ülke, çalışmak istediğiniz ülkede gidin master yapın arkadaşlar. Bu size bu diploma sınırsız çalışmanızı sağlar ve orada iş bulmanızı kolaylaştırır. Türkiye için de şöyle söyleyeyim sektörden sektöre değişir ama genelde mühendislik yani benim hocalarım RCS mezunuyum ben bu arada. RCS'lik elektronik mezunuyum. Yüksek lisansım ve doktoramı da şu anda Brostal Teknik Üniversitesi'nde yapıyorum. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hatta. Ee, şöyle diyeyim bizim hocalarımız tıp puanıyla girmiş selen zamanda. Yani çok top bir bölünmüş bu. Ama tabii giderek ve şu anda da eleştirdiğimiz bir konu. Her yerde mantar gibi üniversite türedi. Üniversitenin kalitesi düştü. Mühendisliğin kalitesi düştü. Şu anda maaşlar çok iyi değil duyuyorum Türkiye'de. O yüzden iş bulma imkanları fena değil, iyi, Ama maaş sorarsanız mesela o kadar yüksek beklentiniz olmasın ilk etapta. Öyle bir şey var ki loop var böyle bir döngü var. Ya da çelişki diyelim. Şey diyorlar Selam büyüdüğünü göreceksin abicim en az 3 yıllık deneyimi olan yani işe başlamadan nasıl 3 yıl deneyim yapacaksın ama başlayamıyorsun da öyle bir e, iş ilanlarında şey vardır sıkıntı o yüzden hani e, iş bulma imkanları fena değil ama maaş konusunda yani çok bilmiyorum nedir ne değildir iyi değil diye biliyorum şu anda. Şu an hafif bir karamsar istedim. Ben şu an bir karamsar oldun değil mi? <gülüyor> evet Sen evet, ne mühendisi ben... olmak istiyorsun hani kafandaki bölüm? Ben yani bilgisayar diye düşünüyordum ama aynı az önce hani senin de dediğin gibi bilgisayar hani dışarıdan da bir şekilde öğrenebilirim diye. Tabii. Elektrik, elektronik de böyle hani hafif kapandı ama genel olarak yazılım olabilir, bilgisayar olabilir. Bu alanlarda bir şeyler vereceğim. Valla benim bir arkadaşım tarafları. var. Elbistanlı'yıydı galiba o da bizim üniversiteden. Ee, adını unuttum ya. Şimdi İzmir'de mesela o uluslararası bir firmada girdi. Önce Maraş'ta çalıştı bakım mühendis olarak. Çok Hı -hı. iyi değildi şartları. Sonra bak bir anda şöyle mühendislikteki olay şu. Kariyer böyle gitmiyor bir anda zıplayabiliyorsun anladın mı yani o yüzden unsuzluğa da kapılma sen de kapılma hani çok iyi firmalara girersen kurumsal sorun yok ama kurumsal şimdi bir de erkeklerin bir derdi de askerlik yani askere hı hı. ben mesela bir enerji firması görüşmeye gidecektim o zaman askerliğim yapmamıştım hani oturduğum hı hı. anda kaldırdı adam beni hani hiç konuşmayan bile diye çünkü bizim için ayrı bir dert o yüzden kurumsal firma olursa kötü değil hani şartlarımız kurumsal diyelim. Yalış bulursun. <gülüyor> Soğuttuk biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam diğer sorumuza geçelim. Mesleğinizle ilgili duymaktan sıkıldığınız soru nedir? Ya normalde elektrik mühendislerine işte şey yaparlar. Şunu bir tamir etsene. işte lambayı <gülüyor> değiştirsene falan. Allah'tan benim böyle salak insanlar yok. Ama şunu soranlar oluyor. İşte maaş durumlarını, işte iş bulma durumlarını soruyorlar. Sıkıldım yani sıkıldım. Çünkü burada da söylüyorum. Yine soracaklar büyük ihtimal. Hani bunlar genelde. Çok fazla özel bir şey veremeyeceğim bu soruyla ilgili cevap. Tamamdır. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bu da sizden gelenlerden. Kendimizi bu bölümde nasıl geliştirebiliriz? Nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz? Bu her alanda geçerlidir herhalde Selen. Yani bu bölüm değil. Bu soruda mesela bu bölüm değil kaldıralım. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Yaşa yani yaptığımız alanda. Hı hı. E, tabii hı hı. ki sürekli. Aynı bir otomatik kontrol devresi gibi geri beslemeli devre gibi hayatınız olacak. Ben mühendis olduğum için hayatımda böyle yaşıyorum. Sürekli bir çıkışlarım ve girişlerim var. Girişte ağırlıkları ölçüyorum. Çıkışta hata payımı buluyorum. Yani ne? Dün ve bugünümü kıyaslıyorum. Aradaki farka bakıyorum. Yanlışlarımı görüyorum. Birincisi eksik olduğunuz şeyleri bilin. İkincisi hangi alanda özelleşeceksin? Az önce ekrana getirdim. Mesela enerjiyle ilgileniyorsun. Yenilenebilir enerji. Ben normalde başta yapay zeka yönelecektim. Onun için Varşova tekne Masra gelmiştim ama aksilikler oldu geri döndüm. Sonra bir anda iş arıyordum rastgele bak rastgele bir WhatsApp grubunda güneş enerji santralinde şanti şefi anlayışını gördüm Antalya'da başvurdum hiç alakam yoktu. Sonra ben bu güneş enerji işine girince böyle şöyle düşünmeye başladım yani dünyayı güzel bir şey yapıyoruz karbon emisyonuna karşı ve enerji büyüyen bir sektör güzel bir alan dedim ki ben bu alanda devam edeceğim bak bir anda değişebiliyor öncelikle e, deneyebilirsiniz. Mesela bazı üniversiteler şunu yapıyor. Önce mühendislik okuyorsun, sonra alan seçiyorsun. Bu çok mantıklı. Çünkü rastgele okuyor bazı insanlar. Yani benim sınıfta bir çocuk dedi ki, beni buraya robot getirdi. Hoca ilk gün soruyor, niye burayı seçtiniz diye. Çocuk robot getir dedi. Ben robot tasarladı, o yaptı sandım. Mersem tercih robotunu yazmış falan. Eski internette robotlar vardı. Robot şu salamayı yap demiş, yapmış. Adamın haberi yok bölümden, bir haber. Bölüm birincimizi hatırlıyorum. Sınıf birincisin. bölüm birincisi mi? Çocuk kapasitör, diyot bilmiyor. Yani sadece motomot, soru ezberle geç değil. Bir alanda öğrenip kendini geliştirmen lazım. Yarınki mesleği hazırlaman lazım. Git gönüllü stajlar yap. Bak özellikle şunu söylüyorum. Erasmus. Erasmus'u bir yıl yap bir yıl yapıyorsun. Ardına Erasmus stajı da öyle dolduruyorsun. Ve bunu son sene yaparsan çok mantıklı. Mesela dördüncü sınıfı orada bitirirsen yurt dışında... Tezini de burada yazarsan, ardında bir Erasmus stajında iş bulursan, örnek veriyorum, stajda seni beğenirlerse seni alabilirler. Bir kere geliştirmek için büyük oynayacaksın, yurt dışı yapacaksın. Ben burada keyfimden çalışmıyorum. Kendim burada Türkiye'de edebileceğim tecrübenin e, çok fazlasını elde ediyorum. Birçok milletle insanla çalıştım, az, az sonra anlatacağım. Almanları falan, Hollandalıları, Polonyalıları, Ukraynalıları, birçok büyük insanla tanıştım ve özgüvenin geliyor. Ve kendi etrafındaki insanları görsün. Yani kabuğundan sıyrılacaksın. Daha sonra dediğim gibi eğitimde de kendini geliştirmen lazım. Okumalar yapman, teknik kitaplar okuman, makaleler okuman. Ya bu saymak da bitmez ama şunu diyorum. Bir target hedef belirle. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bilemezsin de zaten. Onun peşine git. Yani güç mühendisliği mi? Devam et abi. Bak güç elektronik çalışıyoruz biz şu anda yine. Devam et. Benim hatam bu mesela. Birçok şey çalıştığım için yavaş derliyor. Benim yapamadığım ama nacizane tavsiye yaptığım bir şey, odaklanın ve bir şeyi yapın abi, çok iyi yapın. Benim tavsiyem budur. Çok ve güzel tavsiye Yazdım bunu aklıma. Nereye yazdın? Yapamadım. <gülüyor> çok hızlı, <gülüyor> tamam süper. Diğer soruya geçiyorum. Mesleğinizle ilgili unutamadığınız anı neydi? Evet, kötü bir anı anlatacağım. Normalde bu soru şuydu, komik bir anı ama komik bir anı bulamadım. <gülüyor> Çünkü bizim işler ciddi işler. Hep, hep erkek ortamı. Bu da çok kötü bir şey. Kadınları da kız çocuklarına da buradan diyoruz ki arkadaşlar mühendisliği tercih edin. Korkmayın ortamları biraz çeki düzen verin. Çünkü hep erkek ortamı abi. Yani muhabbetler de belli az çok. Tahmin edeceksinizdir. Arabalar, kadın, futbol. Ben genelde uzak duruyorum. İşimi yapıyorum geçiyorum. Türkiye'de de böyleydi. Yurt dışında da genelde böyle. Unutamadığım bir anımı anlatacağım. Soruyu ben o yüzden değiştirdim Selen açıkçası. Bir gün Selen Antalya'daki o güneş enerji santralinde çalışıyoruz tamam mı? Bir tane çocuk gelmiş Almanya'dan. Bir mühendis çocuk. Master yapmış yani bu çocuk. Çok efendi. Çok naif bir çocuk. Ve işçilerimiz var o zamanlar. Şimdi bizim iş de benimki şantiye işi. Ofiste de çalıştım ama şantiyi daha çok seviyorum. Yani açık alan diyeyim. Şantiye deyince hep inşaat düşünülüyor. Bizimki biraz daha e, yapı yani. Yapı da gerçi benzer. Neyse. Biz sıfırdan güneş santrali kuruyoruz. Yani böyle çok fazla beton meton değil. Onu demeye çalıştım. Şimdi e, konteynerlarımız var. Ofislerimiz oluyor zaten. Bu çocuk çok naif. Ve şöyle düşün, işçiler normalde hani hep şey düşünür değil mi? Hani a, insan ilişkileri burada var, psikoloji var mesela. Şimdi işçilerle çok yakın olunca baktım ki çok e, laçkalaşıyorlar. Laşka, çok kötü oluyor. Çok soğuk durunca sana hep kötü düşünüyorlar hakkında. Orta yolu bulmuştum ben. Şimdi bu çocuk çok iyi niyetliydi, yakınlaştı bunlarla. Ve bir gün şöyle bir an anlatıyor. Diyor ki bir kızı ben çok seviyorum ama abisi diyor tehdit ediyor beni falan korkuyor abisinden. Bir gün yemek yiyoruz işçiler de var yanında yemek yiyoruz işte köydeydi bizim şantiyeler genelde köylerde olur küçük yerlerde güneş santralleri. Neyse birini arıyorlar bunlar. ben duyuyorum hoparlörde ses bu çocuğu aradılar. Çocuğu aradıklarında şey taklit yapıyor böyle abisiymiş gibi taklit yapıyor ve çocuğu korkuttular. Çocuk korkudan kendini konteynera kilitledi. Daha sonra hem suçlu hem güçlü adamlar bak olay nereye geldi. Daha sonra işler büyüdü ve çocuğun ayağını kaydırıp işten çıkarttılar maalesef unutamadığım bir anı yani bu kadar kaliteli nitelikli bir çocuk adını da hatırlamıyorum bak şu anda yani neydi adı hiç hatırlamıyorum yani böyle kolay gitmemeliydi ben üzüldüm o evet. çocuğun Türkiye'ye döndüğüne bu şeyleri yaşadığına benim için buydu tabi başkanlar da var burada anlatamayacağım yani biraz daha gerek yok onları atmam ama genelde hep psikolojik olaylar böyle beklemedin olaylar bir yanım daha var ve yurt dışına çıkma kararı aldı çok yoğun mobbing yiyordum yiyordum yani ee, çok fazla baskı vardı üzerinde. Bütün her şey benden geçiyor. Malzemeler, sahalar, de, belediye ile şirket arasında ben köprüydüm o zaman. Özel şirket yapıyordu, belediye adına santrali. Ve artık 12 saat çalışıyorum Selengül ile ve çok düşük maaşlara çalışıyorum. Yani gerçekten tabiri caizse köpek gibi çalışıyorum. Ve değmiyor kazandığımda. Hiçbir şey yok ortada. İşte arabayla işe giderken, arabada rentekar. Telefon alıyor, bakayım dedim. Çünkü sürekli birileri alıyor, arıyor. Burdur'da bir rampa vardır, Antalya Burdur rampası. Ben bayağı yüksekteydim yani yer yüzeyinden, e, hı hı. deniz seviyesinden. Sonra bir baktım araba sola doğru kaymış. Tam uçurumdan uçuyordum. Direksiyonu şöyle kırdım. Şöyle bir durdum. Burak dedim, Ama ben ya öleceğim burada bu streste. Çünkü ben streste baş edemiyorum. Yani mobbing olunca herkes böyledir aslında. Dedim ha ben ya öleceğim ya gideceğim. Yani yurt dışına çıkma ve bu konfor yaşama kararım böyle oldu. Bak ben şu an normalde belki işte olmam lazım ama beni proje müdürüm oturup aramaz. Çünkü benim sorumluluklarımı yaptığımı biliyor. Bana güveniyor. İşte benim unutamadığım bir yanı buydu asıl Türkiye'de. Bu ikisi. Yani liyakatın olmaması ve mobbing olması çok kötü bir şey. Bu yüzden evet. tavsiyede bulunayım. Üst, üst düzey olun alt düzey olun kimse kimse mobbing yapmasın arkadaşlar. İnsanlar hayatlarını kıyıyor bu yüzden. Ben de şansı ölüyordum ucundan kurtuldum. İyi, ee, budur yani. iyi, i̇yi kurtarmışız herhalde. değil mi yani Vallahi. Evet evet. Diğer soruya geçiyorum. Sizden gelenlerden hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Şöyle hangi alanlarda? Asıl alan güneş enerjisi. Geri, geriye çektiğimde yenilenebilir enerji sistemleri. Doktoramda zaten e, fotovoltaik üzerine yapıyorum. Bu güç çıkışlarını optimize etme, işte onları yapay zeka ile işte optimize etme diyelim, güçlendirme demeyelim. Yani biraz böyle şey oldu. Yapay zeka, enerji, yenilenebilir enerji Güç elektroniği alanında. Güç elektroniği bilmen gerekiyor. Bir tabi otomasyon kısmı da var biraz. PID'ler var. Otomatik kontrol demiştin. Genelde bu dördü. Onun dışında en, ya bu yani çalıştığım alanlar. Baya güzel alanlar ama cidden güzel, ilgi çekiyor yani. İlgi çekici aynen. Tavsiye ederim. Evet. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili en zor geçen gününüz nasıldı? Bizlere anlatabilir misiniz? Aslında az önceki güzel bir cevap olabilirdi ölümden döndüğüm olay evet. tam oralıkmış bu <gülüyor> ama şey. bizim, aynen, bizim için en zor günler ne oluyor biliyor musun genelde yani yol çok yapıyoruz o çok zor ve işte mesela biz böyle milestone'lar dediğimiz şeyler var yani bir sahanın yapım aşamaları var birinci aşama bitince denetlemeye geliyorlar İki de öyle en sonunda da işte komisyon falan oluyor onay alıyorsun enerjilendiriliyor sanırım bu enerjilendirme kısmı ve denetleme kısmı zor oluyor. Bir de ben Hollanda'da proje yaparken geçen sene Hollanda'dayım biliyorsun bir yıl orada çalıştım. Bizim hep git gel yine gidebilirim ama doktoram olduğu için şu an Polonya'dayım yine çağırıyorlar beni orada. Herhalde safety'de ben uzmanlaştım yani belgelerimi sertifikalarımı aldım sınavlara girip uluslararası çok güzel belgeler. VCE ve VCE volume aldım yani bir de genişinde aldım. Şirkette rolüm de bu bir yandan hem kaliteye bakıyorum hem de herhalde Ya benim olayım şu işlerden birine bir şey olsa çok bir ciddi sıkıntı yaşayabilir mesela. O yüzden denetimlerini yapmam gerekiyor. Ve ben Alman bir adamla çalışıyorum. Thomas diye Hollanda'da. 64 megawattlık projemiz vardı. Ee, on Grid işte karada kurulan. Adam bir yani bana hakikaten beni yani öğretti bana birçok şeyi. Yani bu kadar disiplinli bir insan ki şöyle diyeyim. Hayatımda ilk defa ki ben çok düzenli tertipli bir adam değilim maalesef. Böyle biraz daha işte dağınık dikkatinde vesaire. Yani odaklanma sorunu olan biriyim. Çok fazla bir kategorizasyon yapamıyorum işte dedim ya gençlere tavsiye bir şey olarak falan adam benden bir belgeler istiyor Selen. bir sürü işçi ile alakalı bak bunun gibi 5 tane klasör hazırladım sana yemin ediyorum ve zaman sınırım var ya adam şöyle bir manyak biri 30 geç ediyor buluşacağız buraya geleceksin saçlar beyaz tam eski Alman öyle düşünün bir 30 geç 1, 31 mi nerede kaldın zaten silinince Almanca geçiyor Vovonslu <gülüyor> <Wow, want to gülüyor> falan bir şeyler böyle. Benim amaca da A2 seviyesinde yetmiyor yani anlatmaya çalışıyorum. Yani en zor günlerim onlardı. Sürekli belge toparlamakla, sürekli bir şeyler ayarlamakla geçti. Yani mahvoldum, çok stres oldum. Herhalde onu diyebiliriz. Onun dışında o kadar zor olmadı. Zaten hep sordu da. Hani yurt dışı kısmında o Almanla çalışmaktı. Ama öğrettiği çok şeyi. Stresle baş edemeyen bir insan olarak bu gerginlikler fazla gelmiştir. Yok yok valla çok kötü, hiç hiç. Diğer soruma geçiyorum. Bu da sizden gelenlerden arkadaşlar. Evet, elektronik veya elektronik alanlardan bir tanesini mi seçiyorsunuz? Bazı üniversitelerde Yıldız Teknik'te elektrik mühendisi var bildiğim kadarıyla. Bazılarında Hacettepe'de herhalde elektronik var. Benim RGS'de elektrik elektronik vardı. Hocalarımız şunu diyordu. Yani biz hiçbir zaman size toplasanız bunlar %10'dur yani. Bu toplam bilginin verebileceğimiz. E, seçebiliyorsunuz. İsterseniz ikisini birden okuyup sonra özellikçe bilirsiniz. Benim tavsiyem ki mantıklı olan da o yani. Elektrik elektronik okumak sonuçta arkadaşlar. Hani belki evet. elektrik okuyacaksın ama elektroniğe merakın olacak. Böyle bir opsiyonun olmuyor o zaman. Evet. Belki elektronik okuyacaksın, elektriği seveceksin. Ben mesela şeyi çok seviyorum. Logic devler falan kafam çok basıyor onlara. Manyetik alanlar çok basıyor. Ama elektrik o yüksek gerilim falan basmıyordu düşün. Lise şey üniversitede. Ama şu an neredeyse o alanda çalışıyorum. Yani dağıtım iletimde değil ama üretiminde. Hani o yüzden hayatın ne getireceği belli olmuyor. Sen yeni gelen olanı seç. Seçmiyoruz yani bu arada. İstersen birine gidebilirsin. Ama elektrik, elektrik üniversiteler var. Onları seçmenizi tavsiye ederim. Bir tanesini değil. Tamam. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili ufku iki kadına çıkaran bir bilgi alabilir miyiz sizden? Ha bu, Bak yine az önce vermiş olduk. Yani biz şimdi o kadar ders alıyoruz falan filan ya üniversitede. Meslekle ilgili değil ama eğitimiyle ilgili. Hocalar bu kadar şeyden sonra dedi ki... Yani ...bu gördüğünüz belki %10'u. Ben bunu görünce böyle yaptım. Yani bu %10'uysa... ...yeri kalanı ne? Hani Tamamı on, ne? <gülüyor> hayır, tamamı ne? Bir de mesleksel olarak düşündüğümde... ...yani... E, ...ben şunu beklemiyordum yani... ...bu kadar insan ilişkileri ve psikolojiyi bileceğimiz mesela. Ufkum iki katına çıktı. Hani, çalıştığın insanlar şöyle... ...en üst rütbedeki en üst işte belediye ise belediye şirket ise CEO'su vesaire insanla benimki benim alanımda söylemem ama yani herkese böyle değil şantiyelerle ilgili işçi bu arada bu bir sınıf ayrımı değil yanlış anlaşılmasın hani bilgi donanım şudur budur yani parasal olarak ayırıyorum şu an her şey böyle sen buradasın ve iki tarafla da iletişim kurman lazım sağlıklı bir şekilde ben bunu deneyimledim öğrenme de yani bunu deneyimlediğim zaman şunu düşündüm abi ben bunları ben bunun için mi okudum bu kadar teknik şey? Bize insan yönünü işin hiç göstermemişler Selam. İşte işin en büyük bence ufku iki katına çıkaran şey o psikolojik ve insan yönü. Bu yüzden belki mühendislik eğitimleri verirken e, diksiyon, düzgün konuşma, insan ilişkileri, davranış bilimi, bak, behavioral science müthiş bir alan ya, müthiş bir alan hı hı. bunlar bence gösterilebilir. Evet. Çünkü mühendislik deyince direkt sanki yani böyle daha soğuk. Tip geliyor aklıma ya da bir makine falan. Öyle öyle. Öyle gibiyiz zaten yani. Aynen. <gülüyor> Diğer soruya geçiyorum o zaman. Bu da sizden gelenlerden. İyi bir elektrik elektronik mühendisi olmak için hangi özelliklere sahip olmalıyız? Veya bunu şu şekilde değiştirebiliriz. Hani hangi özelliklere sahipsek elektrik elektronik mühendisi seçmeliyiz? Hani... Çok Anladım. güzel soru. Bak matematik bilmeden fizik bilmeden iyi bir elektrik elektronik mühendisi olamazsın. Ezberlersin. E, işinde ilerlersin, başarılı olursun ama iyi bir mühendis olamazsın. Bunu yazılımda da söylüyorum. Yani matematik temel şeyleri bilmiyor. Hop yazılım, yapay zeka. Herkes zaten yapay zekacı olmuş. Lisansta ders aldım. Çok, sınıf birincisiydim orada. Yani derste şey, sınavda birinciydim. Ve bu sayede iki buçuk ortalamayla da mezun oldum ve Avrupa kapısı açıldı bana. Düşün. Her şey o sınavla belli oldu. Son sınav yapay zeka. Derviş Karaboğa'dan aldım. Türkiye'nin en iyi yapay zeka hocalarındadır. Ara Algoritması kitabının falan yazarı. E, düşün yani hani Doktorda dalıyorum. Da yüksek de da ağzımı açmam. Ama her şeyle ayağa düştüğü için bu temel bilimlerin içinin boşaltılmasından dolayı geliyor Selen. İyi bir fizik, iyi bir matematik bilmeden manyetik, evet. ya adam alternatif akımın nasıl oluştuğunu bilmeden elektrik elektronik oluyor. Var böyle arkadaşlarım. Kızmıyorum da onlara. Yani merak etmiyor çünkü. Bir kere merak diyelim o zaman. İyi bir elektrik elektronik olmak için merak etmen lazım. Ben küçükken bu şey vardı. Back to the Future bilir misin? Geleceğe dönüş. İzledin mi? Duydum Müthiş ama hatırlamıyorum. Güzel ben bir bilim, bilim kurgu. Izlemedim. Lütfen izle. Seveceksin. Orada çok güzel bir bilim kurgu. Geleceğe dönüş. <gülüyor> Böyle geçmişten gelecek, zamanla ilgili. Ee, orada mesela e, onun arabası vardı. Çok güzel. Lauren arabalar vardı. Ben onları e, dedemin alet çantasında bazı aletler vardı. Onu benzer bir şey yapmaya çalışıyordum. Ya da oyuncak oyuncaklarım içini motorlarını falan sökermem. Merak aslında bu da. Yani. Tamam meslek olarak bir şey merak etmiyorsun ama... ...hep bir merak ediyorsun. Ya yani Bu şey nasıl çalışıyor? Şu mikrofon nasıl çalışıyor? Ben seni nasıl görüyorum? Bir kere merak. İkincisi de bence belirli bir zekada olman gerekiyor. Yani yüksek IQ'dan bahsetmiyorum. Matematik bilmek, temel bilimleri bilmek... ...bunu öğrenebilecek zekada olmak gerekiyor. İnsan iletişiminde iyi olması gerekiyor. Yani birçok insan satış mühendisi olarak çalışıyor. Bak ben burada göstermedim. Duydun mu böyle bir şey? Satış mühendisi. Bu kadar yıl teknik bir şey evet. okuyor. Atıyorum ee, bir cihaz satıyor. Parayı oradan kazanıyor cihaz satarak. Hı hı. Farkı ne? Cihazın teknik özelliğini bilecek donanıma sahip bir de insan ilişkilerinde kendini geliştirmiş. Yani giyinmeyi bilen, insan ilişkileri iyi olan, kendi yani bir mühendis pısırık falan olmamalı. Böyle bir mühendis olamaz. Yani ağzından lafı böyle kerpiçle alıyorsun. Böyle bir mühendis olamaz. Konuşmayı bilecek, araştıracak, hakim olacak. Yani çok şey var tabii ama temel olarak bence bu. Tamamdır. Güzel önerilerde. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizin trend topiği şu an nedir? Hmm. Enerji. Yenilenebilir enerji bence. Zaten benim de o yüzden bu alan o yüzden değil. Benim olduğum alan böyle. O yüzden bu alana girmedim gerçi. Onu diyemem. Ama ben giriyorken trend topik olmaya adaydı zaten. Yani böyle girmeye başladığımda. Bence şu anda kesinlikle yenilenebilir enerji trend topik. Bu benim kişisel düşüncem. Katılmayabilirsiniz. Ama işte gün yani enerji depolama, enerji üretme, işte fotovoltaikler ya yani bunlar evet. geliştirilirse tabi çok güzel bir sektör yani müthiş. Yani ben Bence ileride enerji. de hani mesela şu andan güne, güneş panellerinin ileride hani e, büyük bir atağa dönüşeceğini falan duymuştum ileride büyük bir sorun ne geleceğini Dönüşmek falan. Dönüşmek zorunda yani şöyle dönüştürmek zorundayız ama dönüştüremiyoruz mesela onu güzel bir noktaya değindin. Evet. İşte yenilenebilir enerji yeşil enerji diye marketing yapıyorlar yeşil hı hı. enerji falan değil. Üretim aşaması, bunu ben Gelecek Bilim'de de yazdım. Burak Çankaya Gelecek Bilim'de yazın. Makale orada var. Hı hı. Yani şey, üretimi, üretim aşaması müthiş kimyasallar içeriyor. Bir sürü enerji harcıyorsunuz. Karbon salım yapılıyor tabii bunu yaparken. Mesela elektrikli arabaları şarj etmek gibi. Kömür, termikten üretilen şeyler. Aynı mantık. Hani tam bir ekosistemi kurmadan yenilenebilir çevirici diyemezsin. Sonuçta sen bunu kamyonlarla, tırlarla gönderiyorsun. Yine doğaya zarar veriyor. Bunları bile karbon ayak izini hesaba katmıyor insanlar. Yani karbon karbona izi diye bir şey var bunu araştırsınlar ve daha kötüsü paneller 10-15 yıl sonra verimleri çok ciddi şekilde düşüyor. Taş çatlasın 20 yıl 30 yıl hadi gitti diyelim bunların dönüşümü şu anda tam olarak yok. Yani biz firmaları geri gönderiyoruz mesela panellerimiz kırılıyor kurulumda çizik oluyor kırılım oluyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çok güzel bir noktaya değindin yani bu ileride gelişmesi mesela bak bu da güzel bir alan. O güneş enerjisi bile altına ayrılıyor. Işte panellerin temizliği, bak bu bir sektör, bir alan. Panellerin verimi, depolanma, her şey hı hı. bir alan, her şey yani. Güzel hı hı. sorular. Evet, sorularımız bu kadardı. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Bence çok eğitici ve yararlı bir yayın olduk. En azından kendi açımdan öyleydi. Birincisi mi daha iyi bu, bu daha iyiydi. Bu daha, iyi. <gülüyor> bu daha iyiydi. Bu daha değil mi? İyi ki iyi, evet. o yayını e, 15 gün tutmayınca siliniyormuş StreamYard'tan. Öyle bir şey oldu. <gülüyor> de kimse demiş ama iyi ki silinmiş. Bence bu daha evet, faydalı, faydalı oldu Selim. Belki evet, üçüncü yaparsak oldu. bir tık daha faydalı olur. <gülüyor> Bunu kaybet 3. yap. Böyle böyle 5.yi çekerser. Aynen. Ya bu arada e, soruları olan insanlar varsa ben bir link bırakacağım burada. E, i̇ki tane link <gülüyor> bırakacağım. Udemy'de benim kursum var arkadaşlar. Mesela bu tabii ki ücretli bir kurs ama e, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. durumu iyi olmayan insanlar varsa indirim falan yaparım ama altayımı ımı acadım Güneş enerjisiyle ilgili ciddi bir birikim burada mevcut bunları yaptım evet. kursun fena değildir bunu göstermek istedim Bir de e, yine sorular olan varsa Linkedin üzerinden veya Facebook WhatsApp şey, WhatsApp diyorum, Twitter Instagram Burak akşam kesı Hani sorabilirler ses olarak cevap atarım, çekilmesinler ee, her türlü yardımcı olurum. Yani LinkedIn'den de ama LinkedIn'de kendi alanının dışındakileri kabul etmiyorum. Onu da bilsinler. Sınırlı sayıda tutmaya çalışıyorum. Çünkü orada kendi alanında network ya da A yapmaya çalıştığım için. Ama sorularınıza cevap verebilirim. Tamamdır. Son bir şey daha ekleyeceğim. <gülüyor> Onu da ekleyeyim mi? Hemen eklemişken. İleride Hı -hı. De şöyle bir site var. Bunu da duyuralım. Cedet de yapıyor. Eğer e, enerji alanında işte IELTS İngilizce geliştirme alanında şey istiyorsanız arkadaşlar profesyonel e, hizmet ve destek bu alanlarda da ücretli danışmanlık veriyorum. Buna başlayalım. Sonuçta benim mesleğim profesyonel yaptığım mesleğim. E, hesabı kurdum. E, işte burayı oluşturacağım. Bunu da söylemek istedim. Normalde bunu duyurmuyoruz yayınlarda da burada duyurabilirim diye düşündüm. Hı hı. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Selam. Bizim ben logo'yu mu koymadık de. şöyle? Bak unutmuşsun sağ üstteki logoyu. logoyu. Dün kaldırmıştı Cevdet de ondan dolayı sanırım. Ya bunu da koyabiliriz. Fark etmez. Ya da şöyle dursun. Tamam. Çok teşekkürler Selen. Ağzıma teşekkür sağlık. Ederim. Senin sorularına sağlık ve özgüvenine sağlık. Gün geçtikçe daha geliştirdiğini görüyorum kendini yayınlarında. Özgüvenin de geldi. Ekipmanların da daha güzel. Evet. Kamera, internet. Süper Biraz oldu. De, evet. Harika. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal. Ben hoşçakal. Ederim. Görüşürüz. Gerçekten. Evet arkadaşlar sizler de yayınımıza katıldığınız izlediğiniz için teşekkürler. Eğer yayınımızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere hoşça